Yok etme yöntemini kullanarak x ve y değerlerini bulunuz. Çok güzel. Burada bize iki tane denklem verilmiş. X artı 2y eşittir 6 ve 4x eksi 2y eşittir 14. Bu denklemler sistemini yok etme yöntemini kullanarak çözebilmek için buradaki iki değişkenden bir tanesini yok edecek şekilde bu iki denklemi toplayacağız. İlk denklemde artı 2y var, ikinci denklemde ise eksi 2y var. Eğer bu iki denklemi toplarsak bunlar yok olacak. Şimdi bunu yapalım. İlk denklemin sol tarafı ile ikinci denklemin sol tarafını toplayacağız. Daha sonra her iki denklemin sağ taraflarını da toplayacağız. Bu son derece mantıklı. Şöyle düşünün. Bu tarafa yazayım. x artı 2y eşittir 6. Eşitliğin sol tarafına ne yapıyorsak, eğer sağ tarafına da aynısını yaparsak eşitliğin bozulmayacağını daha önce gördük. Eğer soldaki sağdakine eşitse ve eğer sol tarafa eklediğimizi sağ tarafa da eklersek veya sol tarafı çarptığımız değerle sağ tarafı da çarparsak eşitlik bozulmaz. Bunu daha önce öğrenmiştik. İki denklemi toplarken yaptığımızda tam olarak bunun gibi. Bu denklemin her iki tarafına da 14 ekleyelim diyebiliriz. Bu tarafa ve bu tarafa 14 ekleyelim. Ama buradaki ikinci denklem bize 14'ün 4x eksi 2'ye eşit olduğunu söylüyor. Dolayısıyla sol tarafa 14 eklemek yerine 4x eksi 2'ye ekleyebilirim. Bu iki denklemi toplarken aslında ilk denklemin her iki tarafına aynı değeri eklemiş oluyoruz. Bu denklemle başlıyoruz. İlk eşitliğin iki tarafına da aynı değeri ekliyoruz. İlk eşitliğin sağ tarafına 14 ekliyoruz. İlk eşitliğin sol tarafına ise 4x eksi 2y ekliyoruz. Bunu yapabiliyoruz çünkü ikinci denklem bize 4x eksi 2y'nin 14'e eşit olduğunu söylüyor. 4x eksi 2y ile 14 aynı şey. Yani ilk eşitliğin iki tarafına da aynı değeri eklemiş oluyoruz. Şimdi toplama işlemini yapalım. Sol tarafı toplarsak, x artı 4x, 5x eder. Artı 2'ye ve eksi 2'ye birbirini yok eder. Eşittir. Sağ tarafta ise 6 artı 14, yani 20 var. Şimdi tek bilinmeyenli bir denklemimiz oldu değil mi? Süper. 5x eşittir 20. Eşitliğin her iki tarafını 5'e bölelim. 5'ler sadeleşti. Solda sadece x kaldı. x eşittir 20 bölü 5, yani 4 x eşittir 4. Şimdi bu iki denklemden herhangi bir tanesinde x yerine 4 koyup y'nin değerini bulabiliriz. Yukarıdaki denklemi kullanalım. 4 dedik x'in yerine, artı 2'ye eşittir 6. Her iki taraftan 4 çıkaralım. 2'ye eşittir 2 olur. İki tarafı da 2'ye bölersek, y eşittir 1 sonucuna ulaşırız. Sonuç bu denklemlerin her ikisinde de geçerli kılacak x ve y değerleri 4 ve 1. x eşittir 4 ve y eşittir 1. Yani 4'e 1 noktası. Denklemler sisteminin çözümü bu. 4'e 1 noktası bu doğruların kesişim noktası. Şimdi çözümümüzü doğrulayalım. İlk denklemde x yerine 4 ve y yerine de 1 değerini koyduğumuzda bu eşitlik geçerli olur. Yani 4 artı 2 çarpı 1. Yani 4 artı 2 gerçekten de 6'ya eşit. İkinci denklemde bakalım. 4 çarpı 4 eksi 2 çarpı 1. Bu eşittir 16 eksi 2. Bu da 14. Bu nokta eşitliklerin her ikisinde geçerli kılıyor. X eşittir 4 ve y eşittir 1. Bu kadar kolay.